Çok yağlı yiyeceklerden uzak dursun. Elbette. Ee, Ramazan ayında yaşanan en büyük sorunlardan birisi e, sahurdan sonra yaptığımız zaman sabah özellikle uyandığımızda midemizdeki ekşime, şişkinlik, rahatsızlık evet. hissi. Çünkü e, bizim vücut saatimiz e, sabahın dördünde, üç üçünda, üçünde veya e, bir şeyler yemeye ayarlanmamış. E, en azından 11 aydır böyle. 11 aydır biz. Gece üçte, üç buçukta bir şeyler yemiyoruz. Dolayısıyla bunu mide bağırsak sistemimizin kabullenmesi için zaten üç beş gün gerekiyor. Bu düzeni oturtabilmek için. Dolayısıyla ciddi bir sahurda yüklendiğimiz zaman bir kere uyumakta çok güçlük çekeriz akabinde. Ve az önce bahsettiğim mide ekşimesi, şişkinlik vesaire gibi sabah uyandığımızda ciddi bir rahatsızlık olur. Bunun üzerine bir de susuzluk eklenir. Çünkü e, bunları sindirmek için su gerekiyor. E, suyun e, bu gıdalar tarafından tüketilmesi söz konusu olur ve susama daha yüksek oranda olur. Onun için sahurda e, az önce ifade ettiğim gibi tuz tüketimi ve sindirimi kolay gıdalar, tuz tüketiminin kısıtlanması ve sindirimi kolay gıdaların e, alınması temel prensip olmalı. Ee, onun dışında evet. özel bir sınırlamamız yoktu. Ve Habip Hocam tabi e, hiçbir de hekimin e, tavsiye etmediği ve bizlerin de elimizden geldiği kadar uzak durmasını tavsiye ettiği tütün kullanımı, sigara kullanımı. Evet. Ve kalp hastalarında da sigara kullanımını görebiliyoruz. Yani kalbinde bir rahatsızlık Çok var. Anjiyo olmuş. E Stent takılmış, e sizden sigara kullanma diyorsunuz ama yine de kullanıyor. Peki, tütün kullanımı, sigara kullanımı ile ilgili. Tabii yani. sigara ilgili bizim hastalarımıza hep söylediğimiz şey şu. Daha doğrusu tespitimiz de bu aynı zamanda. Eskiden bundan 20 yıl önce işte bir damarında sorun olan bir hasta, ameliyat kararı verilebiliyordu. İki damar, üç damar zaten ameliyat ediliyordu. E şimdilerde ise ve ameliyat olan bir hastanın da yaşadığı sıkıntıları düşünürsek e, O belki ölüm korkusu, ameliyattan çıkacağım çıkamayacağım e, O dönemlerde ameliyattan riskleri bugünküne göre biraz daha yüksek e, O korkuyla e, yani sigarayı rahatlıkla bırakıyorlardı bir daha da başlamıyorlardı Ama bugünlerde nasıl oldu işler? Ameliyat oranları son derece düştü Ameliyat ihtiyacı son derece düştü. Hasta bugün geliyor Üç tanesinden takılıyor, yarın taburcu olup evine gidiyor. Şimdi böyle konforlu olunca işler, hastalarımız da hastalığın aslında hafif bir şey olduğunu düşünmeye başlıyorlar. Benim hastalığım, işte bir gün yattım, ertesi gün çıktım, apandisit oldum, iki gün sonra veya bir gün sonra çıktım ay, diye düşünen ay, ay. hastalarla aynı e, kefeye koyuyor kendini. Dolayısıyla e, teknolojinin ilerlemesi, imkanların ilerlemesiyle tedaviye kolaylıkla ulaşıyor hastalar. Ve iyi bir konforla ulaşıyor. Bugün dediğim gibi yani 3 tane damar tıkalı hastanın e, icabında uygun ise şartları bugün 3 ta tane istantini takıyoruz. Ertesi gün gönderiyoruz. Evet. Yani bu her hastada olmayabilir ama çoğunlukla böyle. bir damar, iki damar, 3 damar neyse. Yani ihtiyaca göre. E, dolayısıyla bu hastalarda böyle bir algıya yol açıyor. Yani ben 3 tane damarımı açtırdım sanki yeniden doğmuş gibi oldum bir daha da bununla yüzleşmeyeceğim oysa bizim damar hastalığımız kronik bir hastalık yani nasıl şeker hastası oldunuz şeker hastası olarak devam edeceksiniz kalp hastası olduğunuzda da kalp hastalığınız bitmiyor stent takılmış olabilir, bypass yapılmış olabilir ama bunlar sizin aynı yaşam tarzını sürdürdüğünüz takdirde iki yıl sonra, bir yıl sonra belki daha kötü bir tabloyla yeniden karşınıza çıkacak bu kaçınılmaz bir şey biz damara açınca hastalığın tümünü kökten çözmüyoruz. Hastalığın bir belirtisini çözüyoruz sadece. Hastalığın yaptığı bir atağa savuşturuyoruz. Hastalık orada bütün olarak duruyor karşınızda. Dolayısıyla sigara ile ilgili tespitiniz maalesef böyle. Hastalar tedaviye kolay ulaştıkça, daha acısız, daha sıkıntısız bir şekilde ulaştıkça hastalığı hafife alma ihtimali artıyor ve ee, bu hastalar sigarayı bırakmakta daha çok zorlanıyor ama bypass olan bir hasta daha kolay bırakıyor çünkü o bypass'ın öncesinde yaşadığı stres ya on bakımda geçirdiği süre e, Belki bir ayı bulan e, belki iki i̇yileşme üç ayı bulan iyileşme süre. süreci yaraların iyileşme süreci burada tabi sigarayı düşünecek vakit kalmıyor zaten e, o travmayla o korkuyla e, daha kolay bir şekilde sigarayı bırakabiliyor hastalarımız